Günaydın. Akyaka'daki seyahat bitti arkadaşlar. Şimdi Köyceğiz'e gidiyoruz. Oradan da hedefimiz Akdeniz. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen zil butonunu açmayı, bana abone olmayı ve o güzel yorumları bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz Köyceğiz'de. Arkadaşlar şimdi Köyceğiz'de çok fazla kalmayacağım. Bir kahve içeceğim ama hemen durduğum yerde Köyceğiz Belediyesi'nin sanat merkezini görüyoruz. Ama tabii kapalı çünkü niye? Köyceğiz'e de pazara denk gelmiş oldum. Birçok yer kapalı. Şuradan da sanırım Köyceğiz Gölü'ne gidiyoruz. Hadi bakalım. Ufak bir çarşısı var. Şurada bir camisi var. Gördüğünüz üzere ama şu çarşı çok tatlıymış. Burayı bir gezelim. Cezayet çok tatlı magnetler var arkadaşlar. 15 TL'den satılıyor. Burası tam turistlere göre bir yer. Bunlar el yapımlıdır. Öyle mi? mi? Yapımlı çok var. güzel ama. Siz mi yaptınız? Evet. Elinize sağlık. Bunlar da güzel aittir el yapımlıdır. Hı? Normal magnetlerimiz 10 TL aradır. arkadaşlar çarşıda ilgimi çeken bir şey oldu yukarıda hep yazmalar var çeşit çeşit yazma ve burada kahveci Arap bacı varmış burada bir kahve içilebilir bence günaydın kolay gelsin teşekkür ederim. doğal mı bunlar doğaldır ablam süper pekmez Andes pekmezi pekmez ve bunu ilk defa görüyorum Evet çamgillerden bir Karadut pekmezi kozalak şurubu peki evet. e, Çeçeğe, pekmezi var Evet peki ne kadar satıyoruz kavanozunu hangisine atıyorum Andes pekmezi Ben merak ettim Çünkü alacağım sanırım evet. 50 lira evet. mu? şey evet. değil öyle Ve hepsi doğal ama değil mi hiç Doğru. ekstradan Doğru. şeker Doğru. vesaire Doğru. Aynen. Bak kolay Aynen. gelsin Teşekkür hayırlı ediyorum. işler Arkadaşlar böyle köyceiz'in tek et dönercisi diye bir yer gördüm. Sanırım tek et döner burada. Aa, burada da çok güzel gene e, sağcıkta rastladığım ama bir benzeri olan bir işlemi motifler var. Köyceiz Hatırası diye de böyle bir bölüm var. Burası dediğim gibi gerçekten çok küçük ama minno şirin bir çarşısı var. buna bayıldım. İşte bu çok güzel. Hayırda olduğu gibi gene yazlık kıyafetler dizi dizdi arkadaşlar. Eğer yanına çok fazla bir şey almayan varsa buradan kafasına göre seçebiliyor. Fiyatlar köyceğiz'de gördüğüm kadarıyla daha uygun. Kabaklar bu Alanya'da da çok meşhur biliyorsunuz. Gece lambası yapılıyor bunlardan. yine ilginç bir yer yakaladım batçuli yağı batçuli patçuli kekik adaçayı elma yağı bütün yağlar doğal arkadaşlar hemen gölün yanında burası şu kantoron yağı gerçekten çok iyi bu arada hani bilgi olsun diye söylüyorum güneş yanıklarına da birebir iyi geliyor sığla yağı 1 kilosu 300 TL bunu Akçaka'da gene Akçapınar'da çekmiştim ama burada daha uygunmuş fiyatı çünkü bir kilosuna orada bin lira demişlerdi. Kolay gelsin. <gülüyor> daha daha sanki her şey düzelecek çok iyi ya burada konserler veriliyormuş, çok iyi ama 2015 2018 2020 damla pelavan kapanmış olabilir arkadaşlar pandemi biliyorsunuz hepimizi etkiledi burası etkilenmiş en son konseri damla pelavan olarak Mart 2020'de görüyorum ama herkes çıkmış maşallah çok güzel bir yer keşke gece kalıyor olsaydık da sizlerle birlikte bunun tadına birlikte baksaydık Atı kişi başı 84 lira arkadaşlar İstanbul'a kıyasla hiçbir şey yani ve muhteşem Gölü şu an karşınızda görüyorsunuz günaydın. günaydın Arkadaşlar burası çok tatlı bir yer ama burayı şöyle düşünün eğer gelip kalacaksanız, yaşayacaksanız evet keyifle. Fakat bizim gibi Akdeniz ah hedefimiz diye, öyle bir uğrayacaksanız da 15 dakikada bitecek bir yer. Biraz önce size gösterdim. Bu arada yayın sırasında aşağıdan yukarıya hep devam yazılar çıkıyor. Biliyorum. Süper sticker ya da süper chat alabilirsiniz diye. Daha yeni açıldığı için size duyuruyorum. Eğer yaptığım çekimleri, videoları seviyorsanız bana destek vermeyi unutmayın. Şimdi gölün etrafında yani bu şeritte sanırım göle giriş yapılıyor. Ama karşıdaki bazı yerlerden göle girebilirsiniz. Biz şu an kafelerin olduğu yere ve Minnoş Çarşısı'na geldik. Sabun, zeytinyağı, efendim doğal pekmezler ne ararsanız var. Tam turistlere yönelik çok tatlı bir çarşısı var gördüğünüz üzere. Kafelerin birinde oturup kahvaltı ya da kahve içelim diyorum. Yani büyük ihtimalle kahve içeceğim ve devam edeceğim çünkü bir şeyler yemiştim. Yalnız kişi başı 84 lira yazısını gördüm. O da çok iyi. Burada anladığım kadarıyla kahvaltı uygun ve serpme olarak veriliyor. İstanbul'la kıyaslamayın ya da ile ya da diğer yerlerle kıyaslamayın. Biraz daha köy modundaki yerlere uğrayacak olursanız ya da tatil yapacak olursanız daha ucuz fiyata daha uygun ekonomik bir tatil yapabilirsiniz. Hadi devam edelim. Burada da arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yürüdüğümde gezi turları var. Günlük gezi turları var. Ve sizi Kral Mezarlıkları, Kaunas Harabeleri, Kaplıca, Çamur Banyosu, İstuzu plajına götürüyor. Sabah 10'da başlıyor, akşam 7'ye kadar. Şurada da köyeceğiz ve etrafını yani gölün etrafının bir haritasını görüyoruz. Gördüğünüz üzere İstuzu, Dalyan, Kavna, Sultaniye hepsi etrafında ortaca. Ama biz oralara uğramayacağız. Devam edelim. Arkadaşlar şu an çok ilginç bir şey oldu. Kahvemi içerken kaplumbağa gördüm şurada. Daha çok biz Olimpos Çırılı bölgesinde görürüz kaplumbağaları ama şu an gene kayboldu. Burada da görmüş olmam iyi oldu. Bu oturduğum kafedeki fiyatlara baktım biraz önce QR kutu okudum. Kahve içtiğim için sadece ama hani gelmişken de merak ediyorum göl etrafındaki yerler biraz daha pahalı gene bir et söyleyeceğiniz zaman tabağa porsiyon olarak 200 lira ama hamburger vesaire tarzı şeyler 60-70-80 diye gidiyor çiz işte normal hamburgeri ya da double burgeri ve salatalarda 50 ile 60 lira arası ama gene baktığınız zaman genellemeye Türkiye'de her şey çok pahalandı arkadaşlar her şey devasa pahalandı önceden yediğimiz pirzolayı dana burgeri ya da bonfileyi şimdi artık 200'den aşağı yiyemiyoruz haliyle de hay böyle olunca daha pratik daha ucuz mezelerle tostlarla vesairelerle günü en azından gündüzü geçirmeye çalışıyoruz burayı da keşfetmiş olduk diyelim aslında kalmak lazım İnşallah bir başka seyahate şimdi Alanya'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar yolumuz uzun beş buçuk saat ilerleyeceğiz sonrasında da Alanya'da bayağı bir kalacağız oradan da size çok güzel yazdıksama vloglar çıkaracağıma eminim videolarımı beğendiyseniz bana abone olmayı zil butonuna basmayı ve tabi ki o güzel yorumları bırakmayı unutmayın sizi seviyorum kocaman <gülüyor> de yapmam arkadaşlar ama Korkuteli'ne varmak üzereyiz gözlemeci Fazıl diye solda bir yer buldum çardakları da var eski sistem bir tek su, dere vesaire gibi bir şey eksik Tabii araçlardan duyuyor musunuz beni bilmiyorum ama bakalım buranın gözlemeleri nasıl buradan da artık Korkuteli Antalya oradan da Alanya şeklinde devam edeceğiz e, aralarda acaba girsem mi dedim Seyyidikemer'e vesaireye ama sonra vazgeçtim bir an önce Alanya'ya gitmek istiyorum özledim memleketimi ya pandemi falan filan derken biliyorsunuz en son geçen sene ta Haziran'da gene ama bu mevsim dönemlerine denk geldi Haziran'ın 15'inden sonra Alanya'daydım şimdi ilginç bir şekilde gene aynı şekilde denk gelecek ama tabi siz bu videoları Temmuz'dan sonra başlıyorsunuz izlemeye her zamanki gibi Gördüğünüz üzere muhteşem bir manzarası var ama dediğim gibi sadece bir deresi ya da gölü eksik.